Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi, e, TÜREV'in geometrik yorumu kısmında, teğetin eğimi kısmında kalmıştık ve karma soruları çözüyorduk arkadaşlarım. Öğreten sorularımızı gömüyorduk. E, ilk 20 sorusunu hallettik. Şimdi bu videomuzda kalan son 20 sorusunu halledeceğiz dostlarım. Şimdi 21 numarayla başlıyorum hemen. Diyor ki, y eşittir fx eğrisine 2'ye eksi 3 noktasından çizilen teğet Tamam. Şimdi bu eğriye bir teğet doğrusu çiziliyormuş. Hangi noktadan? Apsisi 2 olan noktadan. Bakın böyle söyleyince daha tanıdık gelebilir soru size. Peki biz apsisi 2 noktasından bu eğriye çizilen teğetin nesini bulabiliyorduk dostlarım? Eğimini bulabiliyorduk. Nasıl buluyorduk öğretmenim? Eğrinin fonksiyonun bir kere türevini alıyoruz ve o apsisi yerine yazdığımızda bu bize çizilen teğetin eğimini veriyordu dostlarım. Şöyle not alalım o zaman. Teğetin eğimini biz ne diyebiliyoruz şimdi dostlar? Bu fonksiyona yani f'in fonksiyonuna bir kere türev aldığımızda ve bu türevde de x yerine 2 yazdığımızda biz teğetin eğimini buluyoruz. Pek tamamdır. Şu anda teğetin eğimi f'in türevinde 2'ye eşit. Diyor ki devamında. Bu teğet doğrusu diyor. 3'e -5 noktasından da geçiyor. Hayda, bak şimdi ne oldu? Şimdi teğet doğrumuz zaten 2'ye -3'ten geçiyor. Bir de üstüne 3'e -5'ten geçiyor. Yani ben teğet doğrusunun üstündeki iki noktayı buldum arkadaşlar. Biliyormuşum daha doğrusu, buldum değil, biliyorum. Peki ben iki noktadan eğimini bulabilir miyim bu doğrunun? Yani teğet doğrusunun? E hadi o zaman bunun eğimini de bulalım. Neydi kural? Y'ler farkı yani eksi 3 eksi eksi 5 bölü x'ler farkı 2 eksi 3. Düzenleyelim eksi 3 artı 5 daha 2 2 eksi 3 eksi 1 yaptı eksi 2 çıktı arkadaşlar. Bakın neyi bulduk? Teğetin eğimini bulduk iki noktadan ve aynı zamanda teğetin eğimini türevden de bulduk. Bunları birbirine eşitledik yani f'in türevinde 2'yi Eksi 2 bulduk arkadaşlarımız Devamını okuyalım. Buna göre diyor limit h giderken sıfıra bilmem ne bilmem ne bilmem ne limitinin değeri kaçtır? Peki bu limit değeri bize neyi veriyordu? Şurayı hatırladıysanız arkadaşlarım f'in türevi demekti bu. Ve şuradaki sayıyı da getir içine yaz demekti. Yani bize meğersem f'in türevinde 2'yi soruyormuş. Biz de zaten onu eksi 2 bulduk dedik arkadaşlarım. Cevabımız eksi 2 Evet. 22 numaralı sorudayız dostlarım. Grafikli bir sorumuz. Okuyalım şimdi. İki tane eğri görüyorum. Biri f eğrisi, biri g eğrisi ve ikisinin de ortak teyeti çizilmiş bakın. ikisinin de ortak teyeti. Şimdi bu şu noktada eee teyet olmuş f(x) eğrisine. Apsisi 4 olan noktada. O zaman bu teyetin eğimi yani f'in türevinde e, T'nin eğimini bulacağım. Dört noktasından çizilen bu teğetin eğimi. F'in türevinde dört. Buradan teğetin eğimini eşittir diyelim. Şuraya gelelim. Burada da B noktasında. Tabi B noktasının şimdi absisini bilmiyoruz. A diyelim biz buna isterseniz şimdilik. O halde yine G'nin türevinde. Şurada yorumlayalım. G'nin türevinde A yazdığında... İşte tam bu A noktasından çizilen teğetin yani yine aynı teğetin bu teğetin eğimini veriyor bize. O halde bu da teğetin eğimine eşit diyebilirim. Şimdi soruyu okuyalım. f(x)'in denklemi, g(x)'in denklemi verilmiş. A noktasının apsisi 4 ise B noktasının apsisi kaçtır diye soruyor. Bize de küçük a'yı soruyormuş dostlar. Ve bizim bildiğimiz şey ne? Bu teğet doğrusu ikisine de teğet, ortak teğet. Ben f'in türevini alıp Apsisi yazdım. G'nin türevini alıp apsisi yazdığımda ikisi de teğetin eğimini veriyor. Demek ki aynı doğrunun eğimi olduğu için G'nin türevi ile F'nin türevinde 4 birbirine eşit. Yani G'nin türevindeki A, F'nin türevindeki 4'e eşit olacak dostlar. Peki hadi gelin şimdi G'nin türevini, F'nin türevini alın. G'nin türevi. 2'yi başa aldım. Eksi 2x, eksi 4. Eşittir f'nin türevi 2x eksi 6. Şimdi e, g'nin türevinde x yerine a yazıyorum. Eksi 2a eksi 4 oldu. Burada da 4 yazıyorum. 8 eksi 6'dan 2 geldi. Buradan eksi 4 bu tarafa gelirse eksi 2a eşittir 6. 2'ye bölersek eksi 2'ye bölersek a eşittir. Eksi 3'ü paketledik dostlarım. Sorunun cevabı eksi 3'müş. Evet 23. soru Fonksiyonunun 6x artı y bilmem ne doğrusuna en yakın noktasının koordinatları nedir Bakın bu sorudan daha önceki ilk 20 sorunun içerisinde de çözmüştük galiba arkadaşlar Ya orada ya da bir önceki videoda çözdük tam hatırlamıyorum yerini ama çözdük bu sorudan dostlar Şimdi şöyle şeklini de çizmiştim hatta hatırlarsanız bir kez daha yapalım Şimdi elinizde bir eğri var x kare eksi bilmem ne bilmem ne eğrisi f eğrisi bir tane de doğru var arkadaşlarım o da şu doğru olsun 6x artı y eksi 10 eşittir sıfır doğrusu. Diyor ki bu doğruya en yakın noktası aha şu olsun mesela en yakın nokta buna da a virgül b diyelim biz. Bu noktanın koordinatları nedir diye soruyor bize biz de hemen ne yapıyorduk bu noktadan çizilen t, -t çiziyoruz tam buna paralel olacak şekilde ve şuradaki mesafenin de en yakın olmasını istiyordu bizden işte bu doğru madem ki buna paraleldi o halde bunun da denklemi 6x artı y eksi k gibi bir şey olacak arkadaşlar paralel olduğu için kaç tıpatıp aynısı yaptık eşittir sıfırı da dedik şimdi bildiğimiz şeyleri konuşalım bir, bu şekle baktığımda A virgül A, B noktası F'in üstünde. O halde bunun denklemini sağlayacak. Yani F'de A dediğim şey B'ye eşit olacak. Bu bir. İki. F'in türevinde A'yı yazarsam. F'in türevinde A dediğim şey benim teğet doğrumun eğimine eşitti ki. teğet doğrusunun eğimini bakın şuradan hemen bulalım. Denklemini gördüğünüz için eğimi Y'yi yalnız bıraktığımızda eksi altı gelecek t'nin eğimi de eksi 6. f'in türevinde a eksi 6'ya eşitmiş. Şimdi bu bilgileri konuşalım dostlar. Hemen e, şunun türevini alalım. f'in türevini bir kerecik alalım. f'in türevi eşittir. 2x eksi 8'dir. x yerine a yazarsanız eksi 6'ya eşit olacak diyor. a yazalım. 2a eksi 8 <gülüyor> Siz de görün arkadaşlarım, şu burnumu tuttuğunuz devam edecek. Evet. Ne diyoruz şimdi? 2a eksi 8 eksi 6'dır. Demek ki 2a eksi 8'i buraya atarsak artı 2 geldi. A eşittir 1 çıktı arkadaşlar. Peki a'yı bir bulduk. Şimdi bize bu noktanın direkt koordinatlarını istiyor. Sadece A'yı değil B'yi de istiyor aynı zamanda. Peki şu bağıntıyı hiç kullanmadık. Bunu da kullanalım. F'de X gördüğün yere A yazarsan yani artık 1 yazarsan B'yi bulursun diyor. Hadi X yerine 1 yazalım. B'yi de buradan bulalım. B eşittir. 1-8 artı 1 olur. Buradan da B-6 gelir arkadaşlar. Evet demek ki bizim noktamız 1'e-6 noktasıymış diyebiliriz. Pekala. Şimdi 23 de tamamdır. Bunu böyle kenara atalım. 24 numaralı soru. Şöyle bir ayarlayabilirsek. Heh. Şimdi dostlar bu soruya dikkat ediniz arkadaşlar. Kolay bir sorudur. E, konu özeti kısmında yani bu türevi, geometrik yorumunun ilk videosunu çektiğimde orada zaten bir pratik yolunu söylemiştik size. Başlangıç noktasından yani orijinden çizilen teğetler dik ise biz şunu söylemiştik. Bu fonksiyonun diskriminantını direkt eksi 1'e eşitliyoruz demiştik arkadaşlar. Yani bizim burada söyleyeceğimiz şey delta direkt eksi 1'e eşittir demeniz işi bitirir dostlarım. Hadi deltasını eksi 1'e eşitleyelim. Delta neydi? B kare eksi 4 ağacı. Şimdi B yerine eksi A gelmiş. B karemiz eksi A'nın karesidir. A kare yapar. Eksi 4 çarpı A'mız 1, C'miz 1. Ve bunu da tutup eksi 1'e eşitledik. Delta'yı eksi 1'e eşitleyince olay bitiyor. Şimdi A kare eksi 4 yaptı burası. Eşittir eksi 1. Eksi 4'ü bu tarafa atarsak artı 4 geldi. A kare eşittir 3 çıktı. Dolayısıyla A eşittir ya artı ya eksi kök üçtür diyebiliriz. A'nın alabileceği değerler artı kök 3 ya da eksi kök üçtür dedik. Geldik buna. Eğrisine üzerindeki x eşittir iki absisli noktasından çizilen normalin eğimi nedir diye soruyor dostlar. Biz neyi bilmayı biliyoruz? Biz teğetin eğimini bulmayı biliyoruz. Teğetin eğimi neydi? bu eğrinin türevini al, apsisi yerine yaz. Şimdi türevini alalım hemen. f'in türevini alacağız ve x gördüğümüz yere de 2 yazacağız. Peki türevini alıyorum şimdi. f'in türevi 2x 2'dir. x yerine de 2 yazıyorum türevinde. 4 2'den 2 geldi. Şimdi bu teğetin eğimi. Bana Normalin eğimini soruyor dostlar. Şimdi teğetle normal nasıl bir ilişkiye sahiptiler? Teğetle normal her zaman birbirine diktiler. Ve daha ilk başta konunun başındaki anlattığım bilgilere bakarsanız, hatırlayacaksınız dostlarım. Ee, birbirine dik olan iki doğrunun şimdi, teğet buysa normal de bu. Ve birbirlerine dikler. Evet arkadaşlar misafirimiz geldi yine ve durdurduk. Şimdi tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. Yani en son hangi cümleyi kurduğumu da hatırlamıyorum ama. Şimdi normalin eğimini arıyorduk. normalle ile t -t her zaman birbirine diktir dedik. Ve birbirine dik olan iki doğrunun eğimlerinin çarpımının eksi bir olması gerekir dedik. Dolayısıyla teğetin eğimi iki ise normalin eğiminin eksi bir bölü iki olması lazım ki... Yani hem takla attırıyorum hem işaret değiştiriyorum ki çarpımları bakınız eksi bir kalsın diye bunu yaptık. Demek ki normalin eğimi eksi bir bölü ikiymiş dedim dostum. Evet şuna geldik eğrisinin noktasındaki normalinin denklemini soruyor bu sefer. Şimdi nokta belli o halde bizim normalin eğimini bulmamız lazım arkadaşlar. Eksik olanımız bu. Denklem yazabilmek için bir nokta bir de eğim bilmeliydik. Şimdi normalin eğimini arayalım. Az önceki soruda yaptığımız gibi. Normalin eğimini teğetin eğiminden bulacağız arkadaşlar. O halde bu eğrinin bu noktadan çizilen teğetinin eğimini bulalım ilk önce. Ki teğetin eğimini biliyoruz. Türevini al. X'i yerine yaz. Türevini alıyorum. 3x kare 2'dir. X yerine de -1 yazarsak -1'den 1 olur. 3 olur. 3'ten 2 çıktı 1 gelir. Bu bizim teğetimizin eğimi. T'yetin eğimi 1. Peki normalin eğimi neydi arkadaşlarım? Normalin eğimi ne olacaktı? Çarpımlarının eksi 1 olması için normalin eğimi de eksi 1 olmalı ki eksi 1 ile 1'in çarpımı eksi 1'dir dedik. Tamamdır. Normalin eğimini de bulduk. Şimdi eğim belli. Nokta zaten verilmişti. Hadi gelin denklemini yazalım. Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1 yani x artı 1 oldu. Bunu da düzenlediğimizde y e, eksi x geliyor buradan. Eksi x'i bu tarafa alalım artı x olsun. Eksi 1 geliyor. 6'yı bu tarafa atalım 5 olsun. Cevap bu. Evet geldik 27 numaralı sorumuza. Eğrisine üzerindeki bilmem ne noktasından çizilen teğet doğrusu ile üzerindeki bilmem ne noktadan çizilen teğet doğru arasındaki açının tanjantı kaçtır diye bir soru soruyor bize. Şimdi önce şu noktadan çizilen teğetin eğimini bulalım. Buna eğim A noktasından çizilen teğetin eğimi diyelim dostlarım. Hadi bulmaya çalışalım bunu. Ne yapıyoruz? Önce eğrinin türevini alıyoruz bir kere. Y'nin türevi 2x 1'dir y'nin türevi. Şimdi a'nın apsisini yerine yazdığımda ben a noktasından çizilen teğetin eğimini bulurum. 1 yazıyorum o halde. 1 yazarsak 2 1'den 1. Peki b'nin apsisini yazdığımda b noktasından çizilen teğetin eğimini bulurum dostlarım. B'nin apsisi -2 olduğu için -2 yazalım. -4 1 -5 yapıyor. Bu da b noktasından çizilen teğetin eğimi. Şimdi bize de bu iki teğet doğrusunun Arasındaki açının tanjantını soruyor. Arkadaşlar bunun da formülü iki doğru arasındaki açının tanjantını veren formül eğimler farkı bölü bir artı eğimler çarpımıdır. Bunu yine konunun başında hatırlatmalar kısmında söylemiştik. Şimdi buradan gerisi matematiksel işlem hemen bir eksi eksi beşten bir artı beş oldu bölü. 1 artı ikisinin çarpımı eksi 5 Buradan da 6 bölü eksi 4 geldi Yani eksi 3 bölü 2 çıktı Sorunun cevabı diyebiliriz 28 numaralı sorudayız Y eşittir bilmem ne erisinin doğrusuna en yakın noktası nedir diye bir soru sormuş Artık 3. kez oluyor galiba bu sorudan Aynısından 3. kez çözüyoruz Şimdi elimizde bir eğri var Bir tane de doğru var bu doğrunun denklemi y eşittir 4x eksi 6. Buna en yakın noktası şu nokta olsun dedik. A virgül B. Bu noktadan çizilen teğet buna kesin paraleldir dedik. Demek ki y eşittir 4x eksi k gibi bir şey olacak. Şimdi bildiğimiz şeyler. Bu eğrinin üstünde olduğu için f'te A kesinlikle B'dir. Bu noktadan çizilen teğet doğrusunu biliyorum. O halde f'in türevinde A... T'yetin eğimi ne eşittir? T'yetin eğimi de görüyorsun y tek başına olduğu için x'in katsayısı sayısı 4'tür dostlar. Şimdi bu bilgileri kullanarak da soruyu çözelim. Bir kere türevini alıp a yazalım hemen. Türevini alırsak 2x artı 2 yapar. a yazarsak yerine 2a artı 2 yapar ve bu da 4'e eşitmiş. Demek ki buradan a'yı 1 bulduk. Şimdi bir de şu üstteki bağıntıyı kullanalım. F'in içine 1 yazalım. Yani A'yı yazalım. B'yi eşitleyelim. O halde B eşittir. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 artı 2'den 3 geliyor B. B'yi de bulduk. A'yı zaten bulmuştuk. O halde noktamız 1'e 3 noktasıdır. En yakın nokta dedik arkadaşlar. Evet. 28'de tamamdır. Şimdi arkadaşlar burada durdurmak zorundayım videoyu. Eee... Şöyle yapacağız. Ben kalanını çünkü derse gireceğim şimdi. Zil çaldı biliyorum ki duymuşsunuzdur sizde belki. Bir 10 sorumuz falan kaldı. 10-11 sorumuz kaldı. Onları da bir dahaki boşluğunda. Bir ders daha var boşluğum. Orada çözeriz. Ee, sonra ben bunları birleştirir editlerim. Bir video halinde sunarım sizlere tamam mı? Hadi bakalım. Şimdilik öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Değerli öğrencilerim merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu e, videomuzda da 29'dan itibaren sorularımızı çözmeye başlayacağız. Bir iki gün önce bu 29'a kadar olan ikinci bölümü çiz, çekmiştik arkadaşlarım ama sonradan ne oldu zil mi çaldı ben derse mi gidecektim ya da misafirimiz mi geldi bir durduk. Aradan bir iki gün geçti şimdi tekrar kaldığımız yerden çekmeye çalışacağım. Sonra ben bu iki videoyu birleştireceğim dostlarım. Ve size tek video halinde ikinci bölümü de sunmaya çalışacağız. Şimdi 29 numaralı sorumuzda bakalım nelerden bahsediyor bir görelim. Demiş ki y eşittir x kare eğrisine hangi noktasından çizilen teğet doğrusu bilmem ne noktasından geçer demiş. Şimdi önce sorunun bir resmini çizmeye çalışacağım arkadaşlar ki resim bana ne yapmam gerektiği hakkında biraz da olsa belki fikir verir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle basit bir resim çiziyorum öyle koordinat sistemi falan çizmeye gerek yok. Şimdi bu bizim y eşittir x kare parabolümüz olsun. Bunun öyle bir noktasından çizilen bir teğet doğrusu var ki dostlarım. Bakın şöyle çizdim bu teğet doğrusunu. Şu noktasından çizilsin dedim bu teğet doğrusu. Ve bu teğet doğrusu şuradaki bir a noktasından da geçiyormuş. a noktası da 1 eksi 3 noktasıymış dostlarım. Peki bu nokta bizim parabolümüzün de üstünde olduğu için bu noktanın koordinatlarını da şöyle yazabilirim ben. Apsisine m dediğim takdirde ordinatı kesinlikle m kare olan bir noktadır. Bize verilen denkleme göre yazdım. Y'si apsisinin karesine eşit olan bir parabol dostlar. Pekala. Şimdi bilgilerimizi tekrar bir gözden geçirelim. Dostlar, bu noktadan çizilen teğet doğrusunun eğimini bulmak istesek biz ne yapacaktık arkadaşlarım? Bu parabolün bir kere türevini alacaktım ve bu türevde x gördüğüm yere noktanın absisini yazdığımda bu benim teğetimin eğimi olacaktı dostlar. Peki teğetin eğimini ben şu teğetin eğimini iki noktadan bulmak istesem nasıl yapacağım? Hemen onu da gösterelim. Neydi kural? Yerler farkı yani m kare den Eksi 3'ü çıkaracağız ki m kare eksi eksi 3'ten artı 3'e dönecek bölü xler farkı. O da m eksi 1. Bakın bu da teğetin eğimi, bu da teğetin eğimi. İşte bunların ikisini birbirine eşitlediğiniz an soru bitecek dostlar. O halde şöyle yapalım. Türevini alalım. 2x'tir türevi. X yerine de m yazalım. 2m olur. Eşittir. M kare artı 3 bölü m eksi 1 ee. İşte buradan da biz her türlü istediğimiz cevabı buluruz. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım hemen. 2m kare eksi 2m eşittir. m kare artı 3 oldu. Hepsini bir tarafa toplayalım. Şu m kareyi buraya alırsak m kare kaldı. Eksi 2 m var. 3'ü de buraya aldım. Eksi 3 eşittir. 0 geldi. Şimdi bunu da çarpanlarına ayıralım. 3'e 1 diye ayırsak ne olur? Hatta eksi 3'e 1 diye ayıralım. Bunu da m, m diye yapalım. Buradan m eşittir ya 3 gelir. m eşittir ya da 1 gelir. Evet m değerlerini bulduk. m 3 ise noktamız ne oluyor? 3'e 9. m'yi buradan eksi 1 buluyoruz tabii ki. m eksi 1 ise Noktamız ne oluyor? Eksi 1'e 1. Bir. İşte noktasından teğet doğrusu hangi noktadan geçer diye soruyor bize. Hangi noktasından çizilen teğet? Ya 3'e 9 noktasından ya da eksi 1'e 1 bir noktasından çizilen teğetler A noktasından geçiyormuş dedik. Ve geldik 30. sorumuza. Evet, iki şıklı bir soru. İfadelerinin doğru veya yanlış olduklarını belirtiniz demiş dostlarım. Şimdi burada diyor ki bize f'in türevinde 3 ile f'deki 3'ün çarpımı. f'in grafiği verilmiş dostlarım. 3 dediğiniz nokta şurasıdır. Şuralarda bir yerde. Şimdi f'de 3 dediğim ifade yani 3'ün karşılığı olan değer y de şuralara bir yere denk düşüyor. Yani y'nin pozitif olduğu yere düşüyor dostlar. O halde 3'ün değeri kesinlikle pozitif bir sayıdır. Bunu bir yazalım. Şimdi f fonksiyonundan f'in türevi hakkında yorum yapacağız. Bakın tam bu apsisin 3 olduğu noktadan ben bir teğet doğrusu çizsem. Bu teğet doğrusunun eğim açısı şurası olur. Şu bizim eğim açımız. Peki bu eğim açısının tanjantı da bizim e, eğimimize eşitti. Peki bu eğim açısı geniş açı olduğunda tanjantı negatif çıkacak. Demek ki bu doğrunun eğimi negatif. Peki bu doğrunun eğimini biz nasıl buluyorduk? F'in türevinden x yerine 3 yazdığımızda... F'in türevinde 3 geliyor ki bu bizim teğetimizin eğimine eşitti. Teğetin eğimi de negatif çıktığı için sıfırdan küçük diyorum. O halde burası kesinlikle negatif. ile artıyı çarpın diyor. Negatif çıkar değil mi sonucumuz arkadaşlar? Bakın bu da sıfırdan küçük olacak diyor. O yüzden bu kesinlikle doğru. Şimdi buna bakalım. Eksi 3 noktası. Eksi 3 şuralarda bir yerde. 3 noktası var. Ki bunu az önce söyledik. F'in türevinde 3 kesinlikle negatif bir sayı. Bunu bir söyleyelim. F'de eksi 3'e bakalım arkadaşlarım. F'de eksi 3. Bunu bir konuşalım. Şimdi F'de eksi 3 dediğimiz şuradaki bir değer. F'in türevindeymiş pardon. O zaman bu noktadan çizilen teğet doğrusunu bir alalım. Ve buradan çizilen teğet doğrusunun eğim açısı yine geniş açı olduğu için teğetin eğimi Kesinlikle ama kesinlikle sıfırdan küçük. Demek ki bu eksi bir sayı. Şimdi f'in türevinde 2. 2 tam burada. Bakın buradan teğet doğrusu çizildiğinde x eksenine paralel oluyormuş. x eksenine paralelse buradaki iki noktasındaki türevinin değeri neydi? 0. Dolayısıyla bak tamam burası doğru. Eksi küçüktür sıfırdan. Ama sıfır küçük değildir eksiden. O yüzden şurası yanlış olduğu için bu ifade yanlıştır dostlarım. A doğru B yanlış oldu. Tamamdır. Şimdi 31 numaralı sorunun arkadaşlar aynısını biz 7. soruda yazmışız. O yüzden bunun için şöyle yazıyorum. 7. soruya bak. Şimdi ben bu soruları yazarken dostlarım bir gün yazıyorum, iki gün yazamıyorum, üçüncü gün bir daha yazıyorum falan. Bu şekilde olduğu için bu soruların yazımı böyle bir uzun süre aldı. Daha önce ne yazdığımı tabii hep unuttuğum için kardeşim bu da sınav sorusuydu. Bunu bir daha yaz, yazmışım niye yazdıysam. Hatta bunun en son konu bittikten sonra bir sonraki videomuzda yani sınavda çıkmış soruları çözerken orada bir daha göreceksiniz mesela bu sorunun aynısını. İşte bir altındaki soru 32. soruyu da 8. soruda çözmüşüz zaten. O yüzden 8. soruya bakarsanız aynısını göreceksiniz dostlar. Evet 32 de tamamdır. Şimdi geldik 33 numaralı sorumuza. Bakalım burada neler söylüyor. Bir görelim. Bu da 2014 yılındaki sınav sorusuymuş arkadaşlarım. Bunu yine en sonda sınav soruları kısmında göreceğiz. Bu sayfadaki 3 soru zaten sınav sorusu ama ben burada çözeyim. Gerekirse ÖSYM sorularına geçtiğimizde orada çözmeyi veririz arkadaşlar. Evet, buraya bakalım. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiğine. 2'ye 4 noktasında çizilen teğet doğrusu Bilmem ne noktasından geçmektedir. Buna göre f'in türevinde 2 kaçtır? Şimdi bu fonksiyona şu noktadan çizilen teğet doğrusu demiş. Biz bu teğet doğrusunun eğimini bulabiliyorduk. Onu da nasıl buluyoruz? Bunun türevinde x yerine 2 yazarak buluyoruz. O halde f'in türevinde 2 dediğimiz şey aslında bizim teğetimizin eğimiymiş dostlarım. Peki diyor ki bu teğet doğrusu aynı zamanda şu noktadan da geçiyor diyor. Yani senin teğet doğrun hem bu noktadan hem bu noktadan geçiyor. Peki iki noktadan geçtiğinde biz teğetin eğimini bir de nasıl buluyorduk dostlar? İki noktadan eğim bulma formülünden y'ler farkı yani 4 3 bölü x'ler farkı yani 2 eksi 1'den. Buradan da 1 bölü 3 gelir f'in türevinde 2. Evet geldik buna. Doğrusu fonksiyonunun grafiğine a virgül b noktasında t -tir. Buna göre a artı b toplamı kaçtır diye bir soru soruyor bize dostlarım. Bakın şimdi sorunun şekli şu. Elimizde bir fonksiyon var. fx fonksiyonu. Buna teğet olan bir doğru var. y eşittir 4x eksi 2 doğrusu. Ve tam teğet olduğu noktada şuymuş. p noktasıymış a virgül b. Peki... Bu teğet doğrusunun eğimi nedir diye sorsak y yalnız olduğu için x'in kat sayısıdır yani 4. Peki biz bu eğimi başka nasıl buluyorduk? F'in türevini alıyorduk ve noktanın absisini yazdığımızda teğetin eğimini veriyordu. Demek ki F'in türevinde a 4'e eşitmiş. O halde F'in türevini bir alalım hemen. F'in türevinde x eşittir 4x. Küp olur F'in türevi. A yazarsak 4 A küp olur ve bu da 4'e eşitmiş. 4'ler gitti. A küp 1'dir. A eşittir 1'dir dedik. A'yı 1 bulduk. Şimdi başka ne biliyoruz dostlarım? Bir de bu nokta bakın bu doğrunun da denkleminin üstünde F'in de üstünde. Yani F'de de X yerine A yazınca B'yi bulursun. Doğruda da x yerine a yazınca b'yi bulursun. O zaman y eşittir 4x eksi ya doğrunun denklemi. Ben burada x yerine a, y yerine b yazıyorum. b eşittir 4 çarpı a yani 1 eksi 2 gelir ki 4 eksi 2'den b'yi de 2 bulduk arkadaşlarım. a ile b'nin toplamı 2 ile 1'in toplamı da bu sorunun cevabı 3 geldi. 35 numaralı sorumuz a ve b bu da 2016 sınav sorusuymuş a ve b gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde y eşittir bilmem ne parabolü üzerinde bulunan 1'e 2 noktasındaki teğet doğrusu y eksenini bilmem ne noktasında kesmektedir diyor. Tamam şimdi bir kere bu parabolün üzerinde ise bu nokta denklemini sağlayacak yani biz x yerine 1 yazıp y yerine 2 yazarsak doğru bir şey yapmış olacağız. Y yerine 2 yazdım, x yerine de 1 yazıyorum. A artı B geliyor burada. Şimdi A artı B'yi 2 bulduk arkadaşlar. Gelin bir de bu y parabolünün türevine alalım. Türevi 2ax artı B'dir. Ve bu noktadan çizilen teğet doğrusunun eğimini bulmak istersem x yerine 1 yazacağım burada. Yani y'nin türevinde 1 yazıyorum. Bu da 2a artı B yapar ve bu da teğetin eğimidir dostlar. Peki teğetin eğimini biz bir de iki noktası belli olduğu için oradan bulalım mı? Onu da nasıl bulacaktık? Y'ler farkı. 2'den 1 çıktı 1. 1'den 0 çıktı 1. 1/1'den bir teğetin eğimi 1'miş. Yani 2a artı b 1'e eşitmiş. Yazıyorum bunu. Ve biz bir de a artı b'yi de 2 bulmuştuk arkadaşlar. Şimdi buradan hemen bunları bir çıkartalım birbirinden. A kaldı, 0 oldu, 1 oldu. A 1. Hemen yerine yazarsanız eksi 1'i, B'yi de 3 bulursunuz dostlarım. İşte A ile B bulundu. Bunların da çarpımını soruyormuş. Cevap 3 geldi deriz. Evet, 36 numaralı sorudayız şimdi. Şekildeki D doğrusu bilmem ne eğrisi bilmem ne noktasında t diyor Buna göre gx'i de vermiş bize şu şekilde. Olduğuna göre g'de kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi gelin <gülüyor> önce şu y fonksiyonunun türevini şurada bir alalım. Y'nin türevi dediğimiz şey. Hemen biliyorsunuz artık bileşke fonksiyonu türevinin. F'in türevinde x eksi 1 çarpı içinin türevi yani bir. Sonra x gördüğümüz yere bu fonksiyonda bir yazınca... Hadi yazalım hemen. Karşılığı 3 oluyormuş. Hemen x gördüğümüz yere bu fonksiyonda 1 yazalım. 1-1'den f'te 0 gelir burası. Ve bunun karşılığı da 3'müş arkadaşlarım. 3'e eşitmiş. Demek ki f'te 0, 3'müş. Bunu bulduk. Sonra bu noktadan çizilen teğet doğrusunun eğimini söyleyelim arkadaşlarım. Bakın şurası kesin 3 birim, şurası 1, şurası 2 birimmiş. Şu açının tanjantı bu doğrunun eğimi. Yani teğet doğrusunun eğimi 3/3'ten 1'dir diyebilirim. Peki bu teğet doğrusunun eğimini biz bir de nasıl buluyorduk? Bunun türevini alıp x yerine 1 yazdığımızda da teğetin eğimini buluyoruz. Peki türevini alalım bunun dostlarım. Türevini almıştık şurada. x yerine 1 yazınca f'in türevinde 0 gelir ve o da neye eşitti? Teğetin eğimine yani 1'e. Evet şimdi bildiğimiz değerler bir bunu biliyoruz bir bunu biliyoruz arkadaşlarım bize de neyi soruyor g'deki g'nin türevinde 0'ı soruyor hadi gelin g'nin türevini alalım birlikte g'nin türevinde x eşittir. Şimdi bölümün türevi var dostlar dikkatli olalım birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü. İkincinin karesi. F'in karesinde x. Bize de 0'ı soruyor burada. X yerine 0 yazın diyor. Peki şurada 0 yazarsam burası komple 0. <gülüyor> f'in türevinde 0 geliyor. 1. 0 yazarsak burası da 1 çıkıyor. 1 kere 1, 1. Bir. bir de başında eksi var. Eksi 1 bölüm. F'de 0 geliyor burası. 3. Karesini aldığım zaman da 9. Eksi 1 bölü 9'muş. Bu sorunun da cevabı. Evet. 36'da tamamdır. Geldik 37 numaralı soruya. Şunu da şöyle koyalım. 35. Evet. 37 numaradayız. Eğrilerinin ortak teğetlerinin eğimleri çarpımı eğimlerinin ortak teğetlerinin eğimi kaçtır? diye sormuş. He. Eğrilerinin ortak teğetlerinin eğimi kaçtır? Yani bunu şöyle sormalı. Kaç olabilir? diye sormalıydı arkadaşlarım. Olabilir diye sorarsa daha net bir şey olur. Onu bir kere düzeltelim. Şimdi elinizde iki tane eğri var. Birisi y eşittir bir bölü x eğrisi. Diğeri de bir parabol gibi bir şey. O da şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Şimdi bunları... Şimdi malı bir bir diğer Şimdi bunların öyle bir ortak teğeti var ki arkadaşlar şuradan çizdiğim öyle bir ortak teğet noktaları var ki şöyle buradan da çizilen buradan da çizilen. Bu teğet noktası ikisinin de teğeti bakın. Şuradaki absisimizin A olduğunu düşünelim. X eşittir A absisli bir nokta diyelim. Öyle bir yani ikisinin de apsisi A. Bununki A virgül B olsun. Bununki de A virgül C olsun mesela. Ama ortak absisleri var arkadaşlar. Şimdi bir kere bir. Bunun türevinde yani f'in türevini alsak hemen alalım. f'in türevinde x diyelim. 1 bölü x'in türevini biliyoruz artık arkadaşlarım. Eksi x üzeri eksi 2'dir. Sonra g'nin türevini alalım. g x'in türevini alalım. Bu da e, ayrı ayrı paydalarda yazsam 2x bölü 2'den x gelir. Bunu ben biraz hızlı yaptım ama... Zaten türevini almayı biliyorsunuz artık. Bunun da türevi bu. Ve ikisinin de teğet aynı nokta, aynı teğet doğrusu olduğu için buradaki de de absis yerine a, g'de de a yazarsam birbirlerine eşit olacaklar. Yani eksi a üzeri eksi 2 eşittir. a'ya olacak dostlar. Buradan a'yı eksi 1 bulduk. apsisimiz eksi 1 artık. Peki bize neyi soruyor? Bunun Eğimi kaçtır diye soruyor. Yani şunlardan birinde x yerine <gülüyor> eksi 1 yazın diyor. Şunu da yazarsanız direkt eksi 1 olduğunu görürsünüz. Cevap eksi 1. 38 numaralı soru. Eğrilerinin kesim noktasında eğrilere çizilen teğetlerin eğimleri toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi elimizde yine iki tane eğri var arkadaşlarım. Birisi şöyle bir eğri olsun. Diğeri de zaten 1/x şöyle bir eğri. Şimdi ikisinin de kesim noktası burada. Şimdi parabole çizilen teğet bu olsun. Diğerine çizilen teğet de böyle bir şey arkadaşlar. İşte bu T1 olsun. Bu da T2. Teğet 1, teğet 2 doğrusu. Şimdi bunların eğimlerinin toplamını mı soruyor bize? Aynen öyle. Şimdi ikisinin de noktasını şöyle a virgül b olduğunu görüyoruz yani ee, nasıl yapalım bu nokta ikisinin de denklemini sağlıyor iki eğrinin de o halde bu önce şu kesim noktasını bulalım ortak noktayı bulalım yani ikisinde de x yerine a yazalım bir bölü a olur bu da a kare gelir buradan bir eşittir a küp, a eşittir bir çıkar İkisinin de apsisi 1'miş yani şu noktaların apsisleri 1'miş. Sonra bu apsisi 1 olan noktadan çizilen teğet doğrularının eğimlerini bulalım. O halde birinci doğrunun birinci eğrinin hemen türevini alırsak y'nin <gülüyor> türevi eksi, -x üzeri eksi -2 gelir ki eğimini bulmak istediğimde x yerine 1 yazıyorum. Hemen 1 yazalım. Bu da bana teğetin eğimini verecek. Teğet birin eğimini veriyor dostlar. Bir yazalım x gördüğümüz yere. Birin bütün kuvvetleri 1. Eksi de var burada. Eksi 1 oldu. Peki diğer doğrunun türevini alıyorum. Y üstü eşittir 2x'tir. Burada x yerine 1 yazdığımda da burada da teğet 2'nin eğimini bulacağız. X yerine 1 yazarsak bunun da eğimi 2. Bize de bu eğimler toplamı sorulduğu için dostlarım 2-1'den veriyoruz. Bir gelecek bu sorunun cevabı. Evet. Buradayız. 39'dayız. fx ve gx fonksiyonları a noktasında birbirine t'tir. Buna göre a artı b artı c nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi a noktasının koordinatları da eksi 1'e 2. Şimdi biz bu a noktasında bir teğet doğrusu çizsek şöyle. Bu teğet hem f'e hem de G teğet doğrusu oldu. İkisine birden teğetmiş bu doğru. Peki hangi noktadan çizilen teğet doğrusu? apsisi eksi 1 olan noktadan çizilen teğet doğrusuymuş bu. O halde bu teğet doğrusunun eğimi f'in türevinde eksi 1 yazarsam bu teğetin eğimini bulur. Ben G'nin türevinde de eksi 1 yazarsam bu doğrunun eğimini bulurum. O yüzden f'in türevinde eksi 1 ile g'nin türevinde eksi 1 aynı doğru aynı şey olurlar dostlarım. Hadi bunları bir bulalım. Şimdi önce f'in türevini yazalım. 2 a x artı 4 Şimdi g'nin türevini yazalım. 3 x kare eksi a. Ve x gördüğümüz yere de eksi 1 yazarsanız diyor. Eksi 2 a artı 4 Eksi 1 yazarsak 3 eksi A'ya. Buradan da A'yı hemen ne buluruz? Eksi 1, 1 buluruz. A'yı 1 bulduk. Tamam. Şimdi bu nokta hem üstteki eğrinin hem de alttaki eğrinin bir noktası. Yani bu durumda şunu söyleyebilirim. F'de eksi 1 de yazınca, G'de eksi 1 de yazınca sonuç ikisinde de 2'ye eşitmiş noktayı ikisinde de yerine yazınca aynı sayıyı veriyormuş. 2'yi veriyormuş. O halde hemen f'te x yerine 1 yazalım f için. Şurada x yerine 1 yazarsam 1 olur a gelir. a da 1'di zaten 1 oldu burası. 1 yazarsam 4 gelir. Bir de artı c var ve sonuç 2'ymiş. Şurası 3 bu tarafa attım c'yi 5 buldum. Şimdi G'de eksi 1 yazalım ve 2'ye eşit diyelim. Eksi 1 yazarsak eksi 1. Eksi 1 yazdım. Eksi de burada var. Artı bir. A da 1'di zaten. Artı 1. Artı B. <gülüyor> Eşitmiş 2'ye. Bunlar gitti. B direkt 2 çıktı. Bize de üçünün toplamını soruyor. 5, 7, bir daha 8 geldi sorunun cevabı dostlar. Hadi son soruya bakalım. A büyüktür sıfır olmak üzere. Evet, A pozitif bir sayı. X eşittir A abscisli noktada pozitif değerli olan f(x). Şimdi f(x)in olayı şuymuş. F A da pozitifmiş arkadaşlarım. Yani f A sıfırdan büyükmüş. Sıfırdan büyükmüş pozitifmiş. Aynı noktada teğetin eğimi negatifmiş. Aynı noktada teğetinin eğimi neydi? F'in türevinde A noktasında teğetin eğimi negatifmiş. Yani türevindeki A noktası sıfırdan küçükmüş. ve bir de A sıfırdan büyük bir sayıymış. Buna göre fonksiyonlarından hangilerine x eşittir A noktasına çizilen teğetlerin eğimi pozitif olur? Teğetin eğimi neydi? Türevini al, şunların hepsinin türevini al. X yerine A yaz diyor yani bize arkadaşlar. Şimdi o halde birinci öncülün türevini alalım biz şurada. 2'yi başa aldım. Aynen yazdım. Kuvveti biraz azalttım, Çarpı içinin türevine girdim. F'in türevinde X çıktı. Bu adamın türevi bu. Şimdi X yerine de A yazınca diyor. Hemen A yazalım şurada. Bu da A. Bu da A geldi. F'de A. F A neydi? Sıfırdan büyük. Pozitif. F'in türevinde A. Bu da sıfırdan küçüktü negatif. ile eksinin çarpımı küçük sıfır oldu. Hangisinin eğimi pozitif olur diyor. Biz bunu negatif bulduk. Demek ki bu negatif. Geldik şuna. İkinci öncüle gelelim. Şurada yapalım. iki numaralı öncü. Şimdi türevini alalım. A kat sayı olduğu için başta dursun. 2'yi başa aldık. 2 çarpı F. X dedik çarpı. F'in türevinde X geldi. Bakalım bu ne çıkıyor. Şimdi f'in türevinde x negatif fx pozitif a pozitif artı ile artının çarpımı artı artı ile eksinin çarpımı eksi yani sıfırdan küçük çıktı. Bu da negatif geldi o yüzden bu da değil. Üçüncü öncüle bakalım. Şimdi bu da f'in üstünde eksi 1 diye çevrilebilir. f x üstünde eksi 1. Şimdi eksi 1'i başa alalım. Eksi 1 çarpı. F üstünde eksi 2 x olur çarpı f'in türevinde x geldi. Şimdi şurası zaten çift kuvveti olduğu için daima pozitif. F'in türevi küçüktür sıfır olduğu için negatif. Şu da zaten negatif. Eksiyle artı eksi. Eksiyle eksi artı sıfırdan büyük çıktı arkadaşlarım. Pozitif olan sadece bu varmış. Yalnız 3 sorunun cevabıymış dostlarım. <gülüyor> Evet bu da tamamdır. Şimdi bir sonraki videomuzda da ÖSYM sorularına geçiyoruz dostlarım. Burada bütün soruları yazmaya çalıştım ben zaten. Kaç tane sorumuz varmış? 17'ye kadar geliyor. 2021'e kadar gelmişiz. Evet 17'ye kadar geliyoruz. 17 tane sorumuz var. Bunları da bir videoda gömeriz hepsini arkadaşlar. Sonra artan azalan fonksiyonlara geçeceğiz. Evet hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.